Gelinim mutfakta haftanın üçüncü günü olan 21 Haziran Perşembe günü fragmanı yayınlandı. Fragman özetine geçmeden önce 20 Haziran Çarşamba kum birinci oldu hatırlayalım. 18 puan ile Hatice birinci oldu. Başak ise en düşük puanı alarak yine sonuncu oldu. Başak'ın durumu kritik, cuma günü yarışmaya veda edebilir. Yeni bölümün fragmanı yayınlandı işte detaylar. Özlem'in kaynanasının elinde pankartlar var. Pankartlarda şunlar yazıyor. Başak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 Hatice de cevabı yapıştırıyor. Bence hak ettiğin puanları alıyorsun diyor. Hüsnüye Hanım Anife Hanım'ın gelini başağın tabağını tanıdığını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra artık Anife Hanım gelinin tabağını bulamaz oldu dedi. Elif gelinin küçükken lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. Hüsnüye Hanım puanlama sırasında Anife Hanım'ın gelinin sinyal verdiğini söyledi. Anife Hanım da isyan etti. Sinyal diye diye yediğim bitirden beni dedi. Özlemin kaynanan Başak Arasında Tartışma Yaşandı Başak istediğim Gibi Konuşurum Derken Özlemin Kaynanası Susmuyorsun Diye Bağırdı Fragman Bu Şekilde Son Bulurken 21 Haziran Perşembe gelinin Mutfakta Yeni Bölümü Heyecanla Bekleniyor Videoyu Beğenmeyi Ve Kanalıma Abone Olmayı Unutmayınız Hoşçakalın